Ben bayağı baya boşuna heyecan yaptım. Allah! Allah! Allah! Allah! <gülüyor> Allah! Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Bugün The Edible Dino Neyse o oyunda onu deneyeceğim. Kanaldada biraz Hazır deniyorken size de göstereyim dedim bilmiyorum. Belki görenleriniz olmuştur, böyle ortaça, Biraz ayarları da düşürdüm, rahat koyduk bir kayıt olsun diye. Ortaçağ köy geçindirme gibi bir şey. Arkadaşlar abimizin ailesi ölüyor ve ee, tekrar yeni bir hayata başlayacak. Herhalde köyün reisi falan oluruz sonra bilmiyorum. Gördüğünüz gibi manzara şahane. Nereye gidiyor bu? Parika Hastovia. Sanırım biz oraya doğru gitsek daha iyi olur o patika daha gelişine güzel gözüküyor. Hazır Cyberpunk çıkarken arkadaşlar size şöyle doğa yürüyüşünde söyleyeyim mi ayaklarımda gözüküyor. Ee, Cyberpunk çıkacağı yakın şöyle artık önüme gelen her şeyi deniyorum kafam dağılsın diye. <gülüyor> Böyle onun her zaman bir olduğunu Bakarsın severim ama. Seveceğim, severim gibi duruyor, Çünkü yumruk atabilmeceğini sevdim daha dik gözükmüyor. İnanın bana neler oynadım bilmezsiniz. <gülüyor> çok çok kötü kötü oynadım. Bu neymiş? Girdim vallahi umarım kimse Ay yok yok hırsızlık yok hırsızlık yok. Namusumuzla geldik şimdi. A bak bunu toplarım bak toplamak var. Çubuk topladım. de namuslu geldik buraya köyümüze. Selamlar. Açtığım suçluklarını görüyorum aşağıda. Bir bar daha var. O ne bilmiyorum. Yok yok ben necidim. Merhaba. Bakar mısın? Bir <gülüyor> fikri var mı? Sempati yaşı 19'da. İşler nasıl? Umarım her şey yıldadır. He. Tamam. Ben gideyim. Görüşürüz abi. Bak kale muhafızı ile görüş. Unigos. Uniegos. Uni Bak bu isimler ne? Latince falan mı? Çalıştınız. Bon, abi abi? Evet. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Şimdi oyunlarda olur böyle şeyler. Ee, ablamız samanları havada inceleme özelliğine kazanmış. Sanırım köyün büyücüsü bu. Bu ne? Şşt! Olga! Bir yumruk atıyormuşum ben. <gülüyor> çocuğu ya. Bu ne böyle? Ah merhaba. Unigoz. Merhaba. Ben hey, yabancı seni kona... Koyamamıza getiren nedir? Tüccar ya da seyah gibi görünmüyorsun. Değilim zaten. Bana recemirlerler. Amca Lord'unu aramak için geldim buralara. Hey yabancı, seni koyamadık. Ay, aynı şey söyle Memleket olarak kayakçı doğru Lord dedilerdi. Lordan mı dedin? Evet, bir keresinde kayakçılık günlerinden bahsetmişti. Doğru yere geldin. Gelmesine fakat ne yazık ki birkaç sene. ay geç gelmişim. Niye amcama bir şey mi oldu? Amca'nın harika bir dosttur Acemir. İşinin ehli bir zanaatkar ve harika tüccarlığı sayesinde hatrı sayılır bir servet elde etti. Şuradaki taverneyi görüyor musun? Koyak'taki diğer dükkanlar gibi orayı da amca inşa etti ve işletti. Süper. Nerede? Amca kendini öldürdü dostum. Batıdaki Kermen Krallığı yapacağı büyük bir ticaretten hazır duruyor. en son. Devam et. O amcamız öldürülmüşler. Mükemmel bir amcımız dolu beş araba aracı tam tamında beş öküz çekti. Sana sadece bunu söylemem yeter. Amcam nasıl öldü hocam? Size düşülürmüş halde. Sürücüler de öldürüldü. Çetin bir mücadele ortaya koymuş ama cesedin yanında iki ceset daha vardı. Aga Evet buraya kocaman bir hiç için geldim amcam öyle de söyledi. Deme öyle, Lorda'nın yeğeninin yok yere heba olmasına göz ama Hem zaten köylerin köylülerin çırhıncına borçlandıklarımız bile ben onları gibi yapamam. Ben bir kale muhafızıyım ve sözüm senet Söylesene kim yapabilir ben onu yapabildim. Basit aletler üretebilir, gerekli gidip ormandan toplayabilirim. Ayrıca hesap, kitap ve ticarette kapan basar benim. Gayet değil sana ve altın sunamayabilirim belki. karakteri. Tamam, hayalim. Amca... kendi arazi mi olacak acaba bu kadar hızlı mı biliyorsunuz? Evet. Bu bundan sonra sesli okuyayım okumayım memnun olamadım sizi rahatsız ediyor mu diye. Yani rahat, okumaktan rahat olanlarınız var, sesli okudum. Şöyle bir rahatsız olursunuz gibi hissettim. Şu an o yüzden okumayım sesle. Ee, Iııı... Like. Belgi. Tamam, belgelerini ödebime uğradım. Tavsiyen var mı? A bayağı evimi kendim inşa ediyorum araziyi veriyorsunuz ya çok yok yemeyim vallahi abi. Evimi mi şahttacaklar bana? Abi para var, param yok yemeğe verecek kadar. Ormandan mantar bulabilir veya hayvan avlayabilirsin. <gülüyor> Kazanabileceğin işler var mıdır peki? Tabii kazanırsın buradaki insan evde başka peklikler. Tamam. Ya ben gidiyorum acı. Akşam çekiş verdik ne? Dur bakayım. Amcamın çekicini niye sakladın abi? Bir yıllar böyle... Neyse, görüşmek üzere. de bu. Ee, Tabla skillerimize, envanterimize ulaşıyormuşum. Ee, Q ile bir şeyler craftlıyorum. Inspector modda. Tamam. Ay abiye vurdum yanlışlıkla. ne bir şey çubuk. Topla taş, topla falan diye. Şöyle bakayım. Bu... Video gibi bir şey, araştırma moduymuş. Şu küçük bir görecesi kuyuyle bir şeyler bina, diğer çıkış yap zanaat falan yapıyor. Bakayım neler yapıyoruz. Deri yüzme bıçağı falan, bina, çiftçilik kaynaklar, diğer çiftler, kampta çeşitli falan. Bayağı bir şey var yapabileceğimiz Aşağı Şunları... götürebiliyoruz. Şu anları, bıçağa açtırdım onları toplarından. Tam dal görevim tamamen Ne bu? Kaya kazma gerektiğini. Bunları kazanmamıştım. Taş nereden bulabilirim? Küçü, Küçük küçük var mı? Veyahut yapabileceğim başka bir şey var. Mesela i̇şte amcamın tabernesi bu mu? Abi benim tabernem ne? Sattığım mallara bakabilir miyim ben? Kırba ne lan? Hak su içecek ki kırba mı deniyormuş? Benim altınım ne kadar? 50 gold'um var. Yani gold değil ama. Çeten iplik. Basit çantası da çanta alabiliriz ha. Kaç paraya satıyorsun ki? Altmışa satıyorsun abim elli. Tamam. Valla. Her şey güzel. Ağaç adını da konuşabilirim sana. bir görev var gözüküyor anladın mı? Dal topladım yeterince taş nereden bulabilirim? Ağaç kesiyor bilir. Ayrıca Aa... Basit meşale diyor. Ben şeyi nasıl kesebilirim? Ee, ağaç Ham madde çıkarın bir güzel. Ay, çok karışık bir menü değil mi? Çok rahatsız oldum şu anda. Ha, ağaç kesmenin hızlandırma falan var böyle skill ağaçlarında. O silah, balıkçılıkla falan. Ooo her şey farklı ağaç yapmışlar. Süper. Günlük harita. On bayağı şehirler var lan. Oha. Yönetim. Hayvan yok, insanı vergiler, borçlar, teknoloji. <gülüyor> kürek mi icat ediyorsun para verip? <gülüyor> Çok beğendim oyunun genelini. Pekli gözüküyor. Peki şimdi ben ne yapacağım? Anlamadım sadece Tek bir sorunum var. Hani böyle bayağı hasır falan bul diyor. Ben nereden bulacağım? Şöyle bir altta tabası tutayım belki yardımcı olur. Satın mı almam gerekiyor acaba? Ya da şöyle bir ee, zanaat diyelim. Basit meşale, kütük, ahşap inşaat, çekici, tahta taş balta, iki taş. Evet. Taş bulmam gerekli ya da satın mı alsak taş? Üstelik olduğumu zor ama Taşta satın aldıma bilenler varsa küf edecek şu an bana. Gerçekten bilmiyorum nereden bulamıyorum. Balta gerekli ağaç için. Taş bulmanın bir yolu yok mu ya? Taş dediğin yerden çıkar işte ne bileyim. Baya yok. O ne? Yok yok hırsızlık yok. Böyle bir suyun içine atlayayım. Bir şey olmuyor. Bu ne? Çubuğu alabiliyorsun şöyle yerden. Ya çubuk konusunda bir sıkıntısı yok. Aha. Denizin kenarında bir şey bulabilir miyim acaba taş dersiniz? Belki oradan çıkıyordur. Kamış çıkıyor. Kamış ne veriyor? Hasır. Ha hasır bunlar. Tamam. Hasırı buldum. E, kaç hasır lazım? 20 tane. Hemen toplayalım. Taş ararken hasır bulduk. Kamıştan mı yapılıyormuş şu ya? gerçek hayatta da bilmiyorum bu arada. Böyle toplayalım bir 20 tane toplayacakmışız. 1 1 2 2 geliyor. Bu bayağı kötü bu arada. Eğer ne su Suyu içebiliyorum denekten. İçelim mi? Zehirlenir miyiz? Bence deniz suyuna benzer. Deniz gibi değil, göle benziyor Göl değil mi bu? Ya akarsu gibi denize ve deniz değil yani. Bence Eğer Herhalde. Çünkü zehirlenme ayarı gördüm oyunu açarken. Küçülürüm seyredilirse oyunu başadır. Neyse, vardır herhalde. Öldüren çözümü. Orta çağda. Tamam. Abi bir taşımız kaldı. Aha derken karşıma çıktı. Evet burada da taş da varmış. Çok güzel. Şöyle bunları topla. Taş abi o kadar değerli ki. Şu anda hani taş gördü ve mutlu oldum tek oyun falan bu arada. Topla abi topla topla. Bu nasıl bir oyundur ya? Aş bulmanın bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Tamam. İşiniz şöyle böyle bir aydınlarım var. Taş balta yaptı. Hemen yapalım. O bir yerinde duruyorum yaparken. O havayı <gülüyor> uçuyoruz. <gülüyor> evet, nasıl kurey kuşan? Ay çok da aşağıda musun? abi onu sen ya, çok kötü gözüküyor. Onun bir ayarı var mı hemen bir şey bakacağım. Kurtul ne lan? <gülüyor> Sanırım evet öyle bir şey yok. <gülüyor> beni. Neyse. Şunu... Ha, böyle vuruyoruz. 60, 40, 20... işte. İyi kesiyorum ha. E, ee? Minecraft değil mi? Düşmüyor. <gülüyor> Her şey bir daha Hadi işte, Çubuk verdi. Çubuk istemiyorum. Peki ne yapacağım bunu abi? Elinde böyle bir şey var. Bunu ha, Zevkli. Oha cebimize kütük atıyoruz. Bence mükemmel bir oyun. Kürekle alıyormuşsun ağaç köklerine. Peki. Ha, daha 5 tane ağaç keseceğim öyle mi? Oha. Evet uzun bir serivere benziyor. Neyse ama ağacın nasıl çalıştığını anladık herhalde. Oh. Oh, şöyle kütüğe böldüm. Çok fazla ağırlık taşıyorsun farkındayım mı? Aaa Skyrim mantı Halit olsun Ağırlık En ağır şeyler ne mantı Ağırlığa göre sıralayamaz mısın? Ha çubuklar değil de odunlar mı ağır? Taş balta iki buçukluk Kütükler ee, Ağırlığı 20, evet Yani sekiz tane bütün ne olabilir ki ağırlığı Nereye koyabilirim? Bir yerde biriktirsem hepsini Şöyle ilerleyelim. O adımlarla. Bu ne, ne? lan? Orta çaldığı ayakkabılar böyleymiş demek. Bu benziyor aslında. Konudan konuya atıyorum ama saçma saçma konuştuk. <gülüyor> e, kütüğü atalım. Ne kadar at? Hepsi at bence kim çalabilir ki burada deyip. Köylülerden hırsız varsa burada baltayla dalarım. Tamam 8 tane küçük var yerde. Kalsın orada. Ben biraz şuraları direkt köyün girişini mahvedeceğim. Çünkü ev yapmak istiyorum. Amcamın evine konmuşum. O neden? Düğün ağırlığı ne kadar acaba? Şubuk çok kasıyorum. Bir işimiz eden bilmiyorum ama. Oppa. Şöyle küçükte toplayalım. Dandy kartislardan çok küçük küçük geliyor böyle. Ee, Steakli ne mudur yerde sizce? Ya bayağı steakler be, bunları tek tek alacağım. 8-4 Ev için ne kadar gerekiyor olabilir diye Yamulmayalım. Çok büyük aç kestim bence bu iki sayısı sayılmadı. Oo anca düşüyor he. Aa staminanmış. Oha köyün girişi. <gülüyor> Pardon. Hemen düzeltiyorum. Oha köyün duvarlarına saldırdım. Size böyle saldırıyorum. Bir şey söyledim ya. yalnız dedim ki size ee, az önce dedim ki en güzel ağaç bu benziyor dedim 3 tane çıkardım hatta 4. En küçüğünden 8 tane çıktığını Baksana bunlar daha iyi. Ben küçük kesiyorum. Tamam, ilk evini inşa et. Nereye <gülüyor> diye bir soru sorsam. Bence boş arazi verdiler ve ben görmüyorum. Siz de bana arkada kızıyorsunuz. Nasıl görmüyor bu diye. O yüzden şu odunları şuraya bırakıp Önce bir köyde koşu koşu yapacağız. Koşu. Bu arazi benim değildir tahminim. Nereye yapmam gerekiyor? Bir harita var mı? Hani inlemden deneyebiliriz şansımızı. Şöyle acaba şöyle bir arazi bana vermiş olabilirler baksın. Aa şunları yiyeyim ya. Satın almayalım. Kaz. Kazdan ne yap? Ha, bu mu arazim benim? Bayağı göreceğiz abi. Alvin Alvin'in hikayesi Alvin'den görev aldım, benim istediğim bu değildi ama Abi ben... Ne oluyor lan? Pazarına herkes söylüyor ben nereye evimi inşa edeceğim? Sorması ayıp, çiftlik, depolar, kaynak, ev yapacağım bir ya başımız Sekiz kütüklü ev yapılır mı ya? Altı kütüklü Ben köyün dışında mı yaşayacağım? <gülüyor> Bayağı arsa vermediler bana Yani bu amcamın tavernası, benim tavernam Çok ayıp Çok ayıp ettiğiniz şu anda Oo yürüyemiyorum bu kadar fazla Sekiz tane kütük fazla oldu ya Şöyle bir Lan taşları atma taşlar kütükten değerli 19 varsa, işte 7 taneyle ev yaparım ben. Sorun o değil. Sorun bana niye ev vermediniz abi ben şu an niye dışlandım bu köyden? Benim amcam çalışmamış burada. Ne size ihtiyacım yok ya. Ulan siz benim köyüme geleceksiniz. Oha başka bir köye çok yakın diyor. Bayağı dışlandık ya. Aa. Çok ayıp yaptınız şu anda ama. Böylece bayağı dışlandık. Gerçekten çok ayıptı yaptınız. Odunlarınızı da kestim iyi oldu. Aa şurada bir köy var aslında. Gerçi oyun biraz açık dünyaya benziyor. Yani in gibi oyunlar ne kadar açık dünya beklersin. Bayağı başka bir köye çok yakılıyor. bu neden şeyde mi yaşayacağım? Cık, burada yaşanmaz ya. Böyle yol kenarına yapayım ben de köyümü ne yapayım? Şu köyün arasında. Görüyorum oğlum. Çok yani bayağı kırıldım açıkçası. Neyse oğlum siz gün gelecek. Gün gelecek bana ayağıma geleceksiniz. Bayağı kendi kendi köyümü kuracağım ya. Üç kişi konaklı evlidir tamam. Ev, Evlen edebiliriz biz burada. Süper abi. Ağacımız da bol. Aha da buraya kurulayım mı? Yoksa biraz der misiniz bekleyin. Bence biraz daha yakınlaşalım şöyle yola. Evimiz çok patikalı olmasın. Çok böyle şöyle olur bence ilk evimiz. Şöyle hani yanlamasına mı koyalım? Sizce gelenleri yoksa düzlemesine mi olsun? Ah şu anda canlı yayında olmak isterdim. Bence şöyle gayet. Şimdi ne olacak? Evet, altı odunda bu kadar yapabiliyormuşum. Hayaller e, yalan oldu bizim. Ne yapmam gerekiyor başka? Temel, küçük ev. <gülüyor> sonra. Tam sonra. Ay ay. Ben bir o alıp geleyim henüz Abi bayağı koydum oraya şeyi Bu mu ev? Aa, oyunu bilmiyorum Tabi evler Ha ta çekiç evet evet Amcamın çekici unuttuk çekici bayağı Ben şeyi severim ya balta İnsanı güvende hissettiriyor ya Saçma bir mantık biliyorum ama Bu ne abi amcam Tozunu attırmış çekicin Gıda Tamam Oha yürüyemiyorum resmen bu kadar kötü O zaman Yanımıza bir 8 tane daha alalım diyelim Ağırlaştırıyor 8 tane o zaman bir 7 tane alalım Şimdi de 6 tane alalım Ulan ne ne yapsam ağır geliyor ha O kalan küçükleri de satacağım muhtemelen Şimdi bununla ne yapabiliyorum tamir et Yüksel düşür yok et ya. Ya. Evet, Geri yükselt neye yükselt Ev duvarlarını yükseltme modu Dal ve ahşap duvarlara çamur gerektirir Ve taş dairesi kireç taşı gerektirir Bir inşaat budur Değil, de. Ben oyunu çok sevdim valla, hem geniş böyle, evet, tam, tam benlik yapmışlar. Oynarım ben bunu. Ay Acaba evlenip çocuk sahibi olabiliyoruz mu? Türkçe de yapmışlar ilginç. Kimin ee, yapımcılar mı yaptığı yoksa ee, yapıp yapımcıları mı bilmiyorum ama... iki türlü de emeğine sağlık buradan izleyenler varsa yapan. Ben çok büyükse bir işte ne ki. O zaman yapıldılar mı yoksa? Kendimi Şimdi deneyelim. Az önce bir şey çıkmıştı niye çıkmıyor? Aha burada. Çubuk ve kütükle evi yapıyorsun bayağı. E, peki yükselt desem. daha evi yapmadan nereye yükseltiyorsun diyor. Haklı. Hadi yapalım o zaman. Nasıl yapıyorsun? Yok ya tam bu şekilde olsa iyi bence evin arkasına göstersem tamam, ben yapmak istiyorum. Nasıl yapıyorsun? Tamam başlayalım of. Az önce niye olmadı lan? Ha biraz vurmak lazım tamam Tamam. Zevkli bir ev yapma. Ev yapmak kolay iş be. Kendi evimizi yaptık. Şuraya bak Minecraft gibi. Bence harika duruyor. Siz kalırdınız burada yani. Kabul Oh oh oh oh oh. Ne demek kaynak yok? Çok ayıp. Cık, ya. Tamam bir serüven olacak. Offf. Tamam suyu da içeriz. Suyu da içeriz. Nereden bulacağım bilmiyorum. Ay okumadım da su trailer'ını ha. Kesin bir şey diyordu önemli. Yes. Evet. Umarım... Terbiyesizliyim. Başıma bela olmaz. Mantar var mı? Abi dedi ki mantar bulursun her yerde. Ya ben körüm. Ya da abiye güzel bir dayak atmanın zamanı geldi. Şu dedi hiçbir şey olmaz. Aa, elmamız vardı, değil mi? Zim. Evet. Ye. Yeah. <gülüyor> Keşke yemeğe de bir slot ekleyip yiyebiliyor muyum? Ben öyle şeyleri çok seviyorum. Iıı... Hah yemedim. yemedi onu. Bire ve assign slot diyordu. Tamam, yiyemiyorsun. Odan... götümden. kurutmuşum bu yollarda ama yani sonuç olarak sıkıntı var. O da nedir? Bu ne lan? O nasıl çubuk lan bu bayağı taş. Neyse. Abi mantar yok. Ya ben bu oyunda akşam olsun istemiyorum nedense çok işimi zorlaştırdı gibi hissettim. Mevsimler ve yoku. Mhm. Yatak da uyumamız lazım tamam sarı sarı kantron buldum yalnız mantar yok ya Ger gerçek ah derken gözümün önünde bayağı hiç, yani şey bulamazsa bulamasın demişler oyunu çok acımasız biraz olmuş oyuncu. yeni seviye sağ kalım tamam ya artık mantar gerek yaşıyoruz yani. Yok ya elimde hiç maalesef. Şurada bir o ağaçlar vardı ya arkadaşlar. Onu bir alalım biz. Entegre. Tamam. Yoluzun olabilir ama satıcılardan bir şey alabiliriz belki. Kendi emeğimizle uğraşıyorum hep ama bakalım şurada bir satıcı olması lazım. Alvin biriyle konuş. Alvin bir şey konuşmak istemem. Konuşuruz Alvinci ama. O yine iyi bunu yap. <Gülüyor> ne yapıyorsun kanki sen? Şöhret. O bayağı ciddi Ben dedim ki ne çalıştım bu güne apalan diye. insana ihtiyacı olacaktım. Ay arkadaş oldum ama yani verip çubuk verdi Ne kadar verdik çubuk herife? Çok da vermemişiz. Ben istediğim o değildi. Böyle satıcı biri var mı? Son Demir. Gel bakalım ne satıyorsun bakalım. Et yumurta hayvan yemi. Suni gübre ne o? Neyse. Yaparız o işi. Ali sen. Ben gideyim görüşürüz. Ali arkadaşlarımızla sempatiimiz elli mi? Lazana tırpan yaptım öyle bedava. Kim konuşmak istemiyor? Abi ben var ya? Çok ayıp ettiler bana bu köle. Odunlarımı aldım, gidiyorum ha. Ben köyümü orada yaşayacağım ben. Şuradan karşı köye de giderim. Sizden daha insancılılardım. Adamlar bayağı çekicimi verdi, defol git yap dediler. Neyse, bir gün de iyi yaptık ama bence. Ah yarım ama. Güzel evi. Yatak yapmak nasıl oluyor Yerler, Kamp, ateşleri, tuzaklar, yol. Işıklandırma yatak nerede? Yatak mı? İsterdi yatak abi uyumak istedim. Yatak ne yapacağım abi? Depolar çiftlik sağ kalım. Ha bu arada level atladık. Onu da verelim mi? Beceriler. Ab ben her her topladığın şeye göre değişiyor. Ne bu? Beceri puanı fazla gelsin var. Ne bu? Direnç, direnç. Abi daha fazla xp gelsin ya. Mantıklı. Abi bir puanımızı daha fazla xp almaya verdik. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Tamam. Ay hasırda yetmedi biliyor musun? Hı. Oradan içerim bence ben su. Zehirlenmeyiz ya? bak günümüzde bağırsak piti falan oluyor diye biliyorum oralardan işte ama. Günümüzde bence bu zamanda var mıdır? Vardır da ya. Bu ne? diyorsun Ne? Dal yine de topla sen. Ama bir derdim dal değil. Benim derdim hasır, o yüzden şuraya gideceğiz. Çünkü başka bir yolu var mı hasır bulmanın? Kamış. Kamış. Bunları topluyorum, bitiyor bu arada burada gitgide ben üzüleceğim gibi duruyor. Yerde. Kamış, kamış. Toplayalım bu kamışları. Zevcatta 30 tane bence gayet ideal. Korkutucu müzik çalıyor, o yüzden baltaya geçiyorum. Ay, şöyle gidelim. Gerçekten korkutucu müzik çalıyor orada. Çok aşırı karardı o yüzden ben müzik çalıyor şu an korkunç size geliyor bilmiyorum tam nasıl kuşanıyorum bunu abi tam koydun da meshalini saçlıyorsun. Ah, Meşaleyi açmam gerekiyor. Şuraya gidebilir mi? Nasıl yapabilirim? Ah, üzüldü beni. Ne yapacağımı bilmiyorum. Fe basıyormuş. Tamam, tamam, bir şeyleri yakma. Daha dut toplayabiliyorum. demiş burada. dut? Evimin yanında hemen var. Güzel. Yiyecek olarak. Evet. Baya bir dut var. Bunları toplarız. Çok kokonuş çıkarmıyorum şimdi bulduk diye. Neydi <gülüyor> bizim derdimiz ha? Odun. Şöyle başlayalım evimizin etrafındaki odunları keselim. Yaşımız olacak zaten. İki odun daha evimiz olacak. şey koydu lan yatak koydu sandık sonunda valla Aktar hepsini kabul et ya koy Şimdi ne diyor? Uzak kur, tavşan kuza, aşçılıkacak falan diyor. Kazanda aşçılık neler var? Bugün çorba. teknoloji olarak açmadın diyor. Uyuyabiliriz bence. Biliyor musunuz? Sabaha dek uyuyor. Şöyle iyi bir kalktık ya. Oh. Gayet güzel bir küçük evimiz oldu. Şimdi diyor ki tavşan kuza kur diyor. Tavşan tuzaa uzağa, çubukla yapılırmış hoşuma gitti benim oyunum valla hoşunuza gitmiştir ee, burda ile, burda, hedeğe koyalım bir mevsim boyunca hayatta kaldı tavşan dediğin bence şuralarda falan çıkar, bana yakın çıkacağını düşünmüyorum kurdum şöyle uzağa da kurmadım olduğu kadar Iııı... Ee, kurdum. Ahşap mızrak yap diyor. Onu neyle yapıyoruz? Bir kütüklü yapılıyor valla. İyi mızrağım da oldu. Başka taş bıçak yap diyor. Ee, taş bıçak. İyi. Taş balta. Taş bıçak mı oluyor herhalde? Taş, yüzme bıçağı. Çubuk veya taşla yapılıyor. Çubuk buluruz. Her şeyde bir çubuk istiyor zaten oyun. Klasik. Taş bulması çok zor ama cheste koydum ben. Yiyorum. Şöyle Bir beş tane ver bana. Ee, haydi yapalım bununla birlikte. Yandaki görevleri de yaptım. Artık diyor ki hayatta kal. Vahşi bir hayvan avla kaldı geriye sadece. Nasıl? En zoru da o ya. 3 4 Bakalım nasıl gözüküyorlar. Taş palta bayağı. Çek i̇şte bıçak çok kötü gözüküyor. Mızrak. Şöyle fırlatabiliyor muyum? Ha, bayağı fırlıyor da. pro de açıldı. Tamam. Belki VTC'yi Buradan hiç Onu fark etmiş oldu. Birdten toplamıştım. Onları çestem attım? Tamam. Gerçekten almamız gerekiyor. bir süre sonra, sonra sonra girebiliriz. Su kaynağımız yakın. Ancak herhangi bir hayvan nesil görmüyorum. Kamp ateşi yapmanı ne kadar eve gidemezsen diye düşünüyorum. Bakın. 16.000 <gülüyor> ya. Bu kadar hemen. Tamam. tamam 19 çubuğumuz var yani yetişemezsek geriye Tamam. Geri geldim arkadaşlar. Çok gidirim geliyorum. Al Evet çok uzaklaştığın zaman oyun diyor sana evin ek. Meydan hala bakabilirsin ama. Hayvan avlamak, elim boş geziyorum çok zormuş. gözükmüyor yani hayvan. Lan! Az önce evim mi yok oldu benim? Heh. Ay bahşi bir hayvan gözükmüyor ormanın daha mı değerliliklerine ekman gerekiyor? Denizlerimiz abi. Bu oyunda doğal yaşam yok bence beni kanlıyorum. bu arada ev yapıcı acaba onları artık insan çağırır. Vallahi ben hiçbir hayvan görmüyorum ama gören var mı baş? Uzaklaşacağım. Sanırım oyunun belirli bir noktasında gidecekler, o yüzden ben gidiyorum. Daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Şöyle elimize amcamızın çekicinde alarak patikadan aşağıya gidelim. Şimdi hayvan çıkıyormuş değil mi? Ayı saldırıyor. Üzdü ben av avlanma mekaniklerine merak ediyor derken bulduk arkadaşlar. Evet. İlk geyiğimiz burada. Sizce ızrak atmalı mıyım? Bence koşturarak avlar, avlar mıyım? Kaçar ki. Arkadaşlar prensip bu, av geldiğinizi bilmiyecek. Şimdi frontona bakarak geliyor. Şu an anlamaya çalışıyorum ne yaptığımı? Ulan de atmayı denemedik yani. Hiç de söylemiyorsunuz bak Cankan bir deneseydin atmayı falan. Şöyle. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Bence bu mesafeden yapıştırırsam olur mu? Yapıştırdım. Ah! Yediğim kaçıyor. Dur. Dur ulan! Dur Vurdum Bir daha Bir daha Bir daha Yaaa Öl Lan iyi dayanıyor Ayşap mıgırak attın sana Yürüyemiyorsun bile Lan Vuramıyosun Çek. Amcamın çekiciyle vurdum gerçekten <gülüyor> Derin yüz. Oy yakaladım yes Üç deli tamam hayvanınızı da avladık biraz saçma da olsa bence buna da baltayla dalarsam bu da olur allah allah allah kaçma sevgi yok bizde bizde sevgi yok bizde sevgi yok bizde sevgi yok bizde sevgi öl, öl. öl. Ölmüyor. Ben çetişte vurduğum kafasına yine bayıladım. Gabri. <gülüyor> Ölüyor musun? Öldüm. <gülüyor> çok saçma abi avlanma. Mekali çok kötüymüş bu arada ben iyi olacağım. Mızra ölmüyorlar evet fırlatınca. Ama faltayla öldürebiliyorsun. Saçmalık. Ne evet, bu kadar avlanma yeter. Tamam buraya geldim bu arada avlanmak. Şu mesafe, şurası. Tamam lan budur, geyik İyi gel, yani deli melik astık bir şeyler oldu. Ben bayağı boşuna heyecan yaptım. Allah! Allah! Allah! Aklımı aldım. Dal dalamam ben buna kesin, saldırıyor bu. Yaban domuzu lan! Abi sen kime saldırıyorsun lan? Ha? Kime saldırıyor? Ben yani oldu adam oldu? Allah Allah <Gülüyor> Yok arkadaşlar yok Yok Ben ara belamı arıyorum bu gidişatla öleceğim Gidelim abi gelmedi değil mi hala arkamdan özür dilerim Sesin geldi ama Ayy yaban domlu fena geçiriyor he Öldürür valla bu taş baltaya düşmez demek ki. Demek ki muzrak lazım kadar az. Kıvırlattık ya. Prensip, arkadaşlar. Çimenin içinde bulunuyormuş böyle yeşil bir şeyle can yenilebiliyormuş. Sanırım o topladığım ilk biti gibi. Ama ben içinde bir şey bulmak uzun değil oldu. Mesela bunun gibi. Neyi gördük nereden aldık bilmiyorum Yere bakarak mı oynayacağım bu güzelim Burada bir av kapanı kapanmış galiba. Ava layık yakalamış Topla. O direkt yalnız tavşanı şey yapması. Söyleyeyim. <gülüyor> tavşanı direkt Ete dönüştürdüm yani. Oh, ayılık değil miydi o biraz? Neyse. İyi etimiz var, kaç derimiz var? 6 derimiz de oldu. Şimdi ne yapacaktım bir mevsim boyunca hayatta kalırız Depolar Neyse ilk bölümü böyle bitireceğim o, Yani daha doğrusu da ilk bölüm, bölüm bölüm çekmeyi düşünmüyorum ama Şöyle bir tadımlık anlamış olduk oyunu böyle nüfusunuzu arttırıp e, Görevlere falan gidiyorsunuz Tatlı bir oyun ben şu anki haliyle öneririm uzun vadede ne kadar eğlenceli olur bilinmez e, Şöyle dışarı çıkıp suya bakarak da bitireyim böyle Şu lanet eliflere bakarak da <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.